Meyve taneleri. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane üzüm tanesi var. Beş tane üzüm tanemiz var. Ayrıca bir, iki, üç tane de kirazımız var. Üç tane kiraz. Şimdi buradaki toplam meyve sayısını bulmak için, toplam kaç tane meyve olduğunu bulmak için ne yapmalıyım? 5 ile üçü toplamalı mıyım? 5 ile 3'ü toplamalı mıyım yoksa 5'ten 3'ü çıkarmalı mıyım? Burada kaç tane meyve olduğunu bulmak için hangisini yapmam lazım? İsterseniz videoyu burada duraklatıp önce kendiniz bir düşünün. Toplam meyve sayısını bulmak istiyorum ve başlangıçta elimde 5 tane üzüm tanesi var. Ve burada 3 tane daha meyve var. 5'e 3 ekleyeceğim. Meyve sayısı artacak. Başta 5 tane vardı, ona 3 tane daha ekliyorum. Yani bunu 3 ile topluyorum. Toplam kaç meyve ediyor? Yani 5 artı 3 kaça eşit? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane meyve ediyor. 8 tane meyve. Peki 5 eksi 3 ne anlama gelirdi? 5'ten 3'ü çıkarsaydık ne yapmış olurduk? Gözünüzde canlandırabilirsiniz. Başlangıçta, 5 tane meyvemiz var. Kopyalayıp yapıştırayım. 5 tane meyveyle başlıyoruz. Bundan 3 çıkartmak demek, meyvelerden 3'ünü atmak demek. Birini attık, ikisini attık, 3'ünü attık. Geriye ne kaldı? Geriye bunlar kaldı. 1, 2 tane meyve. Demek ki, 5 eksi 3, Eşittir 2'ymiş. Yani biri çıkıp derse, 5 tane üzüm tanem, 3 tane de kirazım olduğuna göre toplam kaç meyvem var? Burada toplama işlemi yapıyoruz. Ama 5 tane üzüm tanem var ama bunların 3'ünü yiyorum. Kaç üzüm tanem kalır derse, o zaman cevap 2'dir.